Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'ndeyiz ve karşımızda Giorgione tarafından yapılmış bir resim var. Bu resim çobanların tapınmasını anlatıyor. Önde iki çoban diz çökmüş. Yerde yatmakta olan Bebek İsa'nın yanında Meryem ve Yusuf var. Çobanların tapınmasını anlatan hikayede, yıldızı takip eden çobanlar tam bu anda İsa'nın özel ve kutsal olduğunu fark ediyorlar. Burada gösterilen an işte tam olarak bu. Fakat biz bunu genelde hiyerarşiyi daha çok vurgulayan, simetrik formlu resimlerde görmeye alışığız. Bu resimlerde Meryem ve İsa özel bir yere sahipler. Giorgione'nin bu resminde ise sağa doğru itilmişler ve tam ortada ise çobanlar yer alıyor. Zaten tuvalin çoğunluğu manzara ile donatılmış. Bence bu resmin en önemli noktalarından biri, şaşkınlık anının durgunluğu ve sessizliği. Figürlerin duruşlarından odaklanmış olduklarını anlayabiliyoruz. Rönesans döneminde bu resme bakıp böyle bir duruş takınan insanları hayal edebiliyorum. Bunlar hem yol göstericiler, hem de resmin dışında olanları taklit ediyorlar. Bu taklit etme fikri hoşuma gidiyor. Çünkü örneğin şu yeşil gömlekli çobana bir bakın. Sonuçta bunlar çobanlar değil mi? Kıyafetleri yırtık pırtık resmedilmiş. Basit ayakkabılar giyiyorlar. Ama bir de ellerine bakın ve sonra da Meryem'in ellerine bakın. Çoban Meryem'i taklit ediyor. Parmaklarını ve baş parmaklarını bir araya getirir şekli Meryem'inki ile birebir aynı. Yani burada onlara imrenildiği gibi onların da Meryem'e imrenmeleri fikri vurgulanmış. Bence bu çok güzel bir paralellik oluşturuyor. Resimde bir de Yusuf var. O biraz kenarda duruyor ve bu önemli. Çünkü Yusuf, İsa'nın babası değil. Bu rolü Tanrı üstlenmiş. Sanki o da ellerini nereye koyacağını düşünüyormuş gibi duruyor. Baş parmakları henüz tam olarak bir araya gelmiş değil. O da bu olaya dahil olmuş ama uzaktan. Bu çok enteresan bir durum. Sanki hep beraber tapınmayı öğreniyor gibiler. Bu İsa'nın kutsallığının ilk defa fark edildiği an, ve onlar da bu durumda ne yapacaklarını anlamaya çalışıyorlar sanki. Gelin biraz da arka plandan söz edelim. Arka planda çok güzel ve detaylı çizilmiş bitki çeşitlerini görüyoruz. Örneğin arkadaki defne ve diğer tüm ağaçlar inanılmaz güzel detaylarla bezenmiş. Ufuktan parıldayan akşam güneşinin ışığı da çok hoş bir şekilde dağılıyor. Güneş ışığı kulenin halen yapım aşamasında olan tepesinden ziyade binaların kenarlarından yansıyor. Burada hem detayların kesinliği hem de atmosfer hissi ile ilgili bir oyun yaratıldığını görüyoruz. Yumuşaklık huzuru hissettiriyor. Böylelikle atmosfer konu ile mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Çobanlar bu gördüğümüz yerde çalışıyorlar. Bu onların dünyası. Sanatçının yağlı boya ile harikalar yaratan bir usta olduğunu görmek hiç de zor değil. Özellikle de şu orta alanda. Su yolunun aşağı indiği yerde, bakın şurada, Küçük beyaz boyalar var. Yağlı boyanın avantajlarından biri, renk. Şu renk cümbüşüne bakın. Diz çökmüş çobanın üstündeki yeşile ve bunun etrafındaki renklerle uyumuna. Şu da oldukça enteresan bir detay. Çoban, kırmızı, mavi ve beyaz renkler içinde. Aynı şekilde Meryem de kırmızı, mavi ve beyazlar içinde. Sanatçı böylelikle resmi dengelemiş oluyor ve kutsal insanlarla onlara tapınan insanlar arasında birlik yaratıyor. Bunu bir de Yusuf'un kıyafetinde görebiliyoruz. Bu kıyafet adeta yer çekimini içe sayıyor. Kenarları güzelce kıvrılmış ve rengi inanılmaz güzel bir turuncu. Çok güzel parıl diyor. Bu o dönem için yeni bir renk. Yeni yeni geliştiriliyor ve Venedikli yağlı boya satıcıları tarafından pazarlanıyor. Asil kıyafetler ve pırlantalarla dolu üç kral tablolarına karşılık bu tablodaki çobanları düşündüğümüzde çobanların tapınması tablosu gerçekten de farklı bir eser. Ama burada da farklı bir çeşit asalet hissediliyor. Sonuçta bu insanlar da burada özel bir şeyi keşfediyorlar.